Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar merhabalar. E, en son 153. sayfada kalmıştık. E, bu şey konusu e, ne diyelim e, Hulefayi Raşidinin eftal olması eftaliyet konusunun son kısmında kalmıştık. Bununla ilgili tartışmalar sayfa 153 yine alel hakkı bu tabir üzerinde. Buradan devam ediyoruz. yine alel-hak. Sahabe. E, her zaman hak üzere daim olan kimselerdir. Ve zide fi nuskatin. Yani başka bir nüshada, yani fıkıh başka bir nüshasında şöyle bir eklenti vardır. Ve ma'l-hak şeklinde bir eklenti vardır. Yani ne demek abirine? Ba'kine aleyh. Yani süreklilik arz ederdi. Yani hak üzere daima sürekliydiler. Ve ma'u daimine onunla birlikteydiler. Kema kânû fil mazîne Yani geçmişte olduğu gibi, geçmişte hak üzere oldukları gibi, yani sonrasında da hak üzereydiler demek istiyor. Min gâyri tegayyür halihim Yani hak üzere olma halleri üzerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın ve نقصان fi kemalihim ve böyle e, olgun, oturaklı, e, güzel insanlar olmalarında herhangi bir eksiklik olmaz. Şimdi bu ifadede, bu ibarede bir vefi bir reddiye vardır. Kime karşı? Ale rawafide. Rafizilere karşı. Ne diyor onlar? diyorlar? ben? Haydi yap koy şöyle Fi hakkı ilk üç imam için yani Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman hakkında bunlar tegayyeru amma kânu aleyhi fî zemeni aleyhissalatu vesselam Hazreti Peygamber dönemindeki o hak üzere olma hallerinden değiştiler, o halleri değiştirdiler, zalim oldular, diyorlar yani. Şimdi, iddiası bu, diye aktarıyor. Ee, Halbuki haythu nezele fî yani ee, onlar hakkında ayet inmiştir. El-Ayâtu't-Dâlletü alâ fadâli. Yani onların fatihetine işaret eden birçok ayet inmiştir. Ve verede fî şemâirihim pardon ve verede fî şe'nihim onların durumları ile ilgili el-e-hâdisül ala alâ hus-şemâirihim veya meş'ar olabilir, onların e, özelliklerini, güzel özelliklerini, güzel karakterlerine vurgu yapan birçok hadis-i şerifler ulaşmıştır. Ee, burada bitiyor cümle, yine bu ifade, afirin alal hak ifadesi ve alal havaric. Aynı zamanda hacilere karşılık, reddiyedir. Hacıya quluna, onlar da şöyle iddia ediyorlardı, şu görüşteydiler, bi kufle aliyyid, ve men tabi'ahu, yani Hazreti Ali ve taraftarları tekfir ediyorlardı. Ve kufri muaviyette ve men şai'ahu. Ve muaviye ve e, onun taraftarlarını tekfir ediyorlar. Kim harici? Yani ne diye tekfir yapıyorlar? Şöyle, hayfu irtekebu betlel-mü'minit. Yani onlar mümin öldürme e, günahını işlemeleri itibariyle onları tekfir söylüyorlar. Ve huve indahum. Bu da onlara göre kebiratun. Büyük bir günahtır. Nuhrizzettun. En hadd-i imanı. imanın sınırlarından çıkaran büyük bir günahtır. Netevellahum. Yani onları severiz. Yani ey bu Onlara muhabbet desleriz. Severiz. Demiyan hepsi aralarında bir Ayrım gözetmeyiz. Ey yani ne demek? vel en nesub bu yani hiçbirisine hiçbirisine sövme. Hiç birisine kötü konuşmayız. Lippuhü aleyhissalatu vesselam Hazreti Peygamberin şu sözüne binaen la tesubbu ashabi yani asabım asabıma sövmeyin şeklindeki eee rivayete binaen bütün tane ayrı ayrım yapmayı sevmez ve li veludikawli taala yine Allah taala nush ayet nəbinaan ve sabiqun alowlun min al muajirlina ilk olanlar e, şeklinde nereye kadar gidiyor bu ayet ilahim kala radiallahu anhum Allah onlardan razı olmuştur var adou anhum onlar da Allah'tan razı olmuşlardır elbette suresi yüzüncü ayet ve bilicmay yani icban yani bu dört sahabe yani Hz Bekir Hz Ömer Hz, Osman, Hz. Ali dört sahabe min sabiqil muhacir muhaciret muhacirlerin ilklerindendir feyetkhuluna fi yani bu ifadenin içine yani bu ifadenin altına girmek yani bu ifadede kastedilen müminlerden subhanallahu yani allah Teala'nın bu ayette, allah Teala'nın bu ayetinde geçtiği üzere. Duhulen evveliyyen, yani ilk girmesi gereken bu dört sahibdir. Ve yıl ayetu bu ayetinde kat'iyyetü delaleti ala ta'yini imanihim ve tahsini makamihim ve uluv-i Yani bu ayette kat'i bir delildir. Neyi gösteren? Yani imanları olduğunu gösteren konumlarının güzelliğini ifade eden ve hallerinin yüceliğini gösteren katı bir deliktir. Dolayısıyla burada yapılması gereken nedir diyor? Yani şey, eğer buna itiraz edecekse fele yuariduhu illa delilun katiiyun. Kat'i kesin bir delil getirmesi gerekir. Naklen ve akli ve akli bir delil. E, halbuki diyor, vela yuca dikkaten inde men yuhit aleyhim yani onlar e, hakkında ileri geri konuşanlar ve men yusik el edeb onlara karşı edepsizlik yapan vela yapat hürmete suhbeti sabitet ile yani ne diyelim e, onların Hazreti Peygamberle gerçek olan dostluğu arkadaşlarına hürmet göstermeyen bir kimsenin bu konuda yani onların aleyhlerine olabilecek herhangi bir kat'i delili yoktur. Fakat e, Ecmavvü’u Ala e, ve alimler şu noktada da icma etmişlerdir ki en men en keda sohbet ederdiği yani Hazreti Ebubekir’in yani Hz. Peygamberin arkadaşı olduğunu e, inkar eden bir kimse e, kefara, yani, küfe girmek, bu noktada alimlerin ittifakı vardır, icmağı vardır. bi khilafi sohbeti gayrihi, li vurudin nasri fi hakkı yani başka hiçbir kimse hakkında böyle kuvvetli bir delil yoktur Hazreti bekir için. Haysul ki şöyle, hala allah Teala ayette şöyle buyurmuştur. E, hangi ayet bu? Tevbe suresi ikinci İlla yani siz yardım etmezsiniz, nasallahu Allah, Allah yardım edeceğiz. İz, akraja üllediğine yani bu inkar edenler onu çıkardıklarında Mekkeden çıkardıklarında saniyesini ikinin ikincisi izhu mafsul sahibi, arkadaşlarım demiştik ki Allah tehsin üzülme inna ee, Allah bizimle birliktedir değil mi? müfessirler şu konuda ittifak etti. murade sahibi buradaki arkadaşlar maksat yani Hazreti Peygamber'in arkadaşı maksat Ebu Bekir Ebu Bekr Mesut'i radıyallahu İttifakla Hazreti وَفِيْهِ ve, ve bu ayette iman bir işaret vardır ilaçına اَنَّهُ فَرْدُ اَكْمَلُ مِنْ اَسْحَابِ Yani Hz. Peygamber'in ashabı arasında en üstün olan kişidir. حَيْثُ يُحْمَلُ اِتَّابُ وَاِنَا ki Yani bu şekilde yorumlanması doğrudur diye ifade edilir. وَلَا نَذْكُرُ السَّحَابَةً yani sahabe hakkında konuşmayız. Ey yani müstemi'ine, menferidine ee, yani ister tek tek olsun ister hep birlikte olsun. Ve fi nusxatin bin başka bir nüshada şöyle geçti. Lanefu ahadan min ashabillah ta'ala aleyhi ve ala alihi ve sellem şeklinde başka bir nüshada da fıkekber böyle geçti. İlla bi yani biz sahabe hakkında ancak hayırla konuşuruz. Yani onlar ancak hayırla yad ederiz. Yani ileri geri hakkında da konuşuruz. Yani ne demek? Bu şu demektir. وَاِنْ سَدَرَ مِنْ بَعْدِهِ بَعْدُمْ fi suret ف۪ي Yani kendi aralarında böyle bazı işte böyle kötülük suretinde gözüken bir takım şeyler ortaya çıksa bile yani Son ki itibariyle bunlar nedir diyor, El üstüne genel görüşünü ifade ediyor burada. Te inna hu, inna Ya bu şeydir. Yani iştihat da. Yani o şekilde yorumlanmıştır. O şekilde görüş ortaya konmuştur. Velem yapın ala hu esfesadin. Bu yani yanız, yani bu yanılmalarında da. Yani bir bozgunculuk çıkarmak, ısrarlı olmak inatla bu yanlışa devam etmek gibi bir kasıtları da yok. Belkâne rucûhum anhu ilâ heyri ba'de ki fark et de ne yaparlar? Doğru olan şey neyse ona döner. Binaen ala yani hüsnü zan üzere hareket ederler. İyiyim. Filippoli aleyhissalatü vesselamın yani Hazreti Peygamber'in şu hadisinde bir adet bunu söylüyor diyor. Nesillerin, insan nesillerinden hayırlısı hangi nesildir? Benim neslimdir. Yani benim ashabım. Ve li kavli aleyhissalatü yine şu hadisinde bir adet söylüyor diyor. İza zükira sahabi yani asabım zikredildiği zaman en ee, tip Yani böyle yani ileri geri konuşmak, ileri geri konuşmaktan kendinizi yani yanlış bir şey söylemeyin dediğindeki rivayet. Ben idealim. Bu nedenle zahvet muhurül ulama ile e, ulemanın çoğunluğu ekserisi şu halat olur. Enn Sahabet Rabbil Muallim kullu. Sahabenin tamamı. Hepsi hudulun. Onlar adil, dürüst, güvenilir insanlar. Kable fitneti Osman'a ve Ali'ye yani Hazreti Osman ve Hazreti Ali döneminde ortaya etkilen neden önce de böylediler. Bu fitneden sona da böylediler. Yine başka bir hadis bu konuda ve li kavli aleyhissalatu vesselam ashabi Asalın Gökteki yıldızlar gibi. İyiyim. İstediyim. Hangisine tutunursanız, hangisini takip ederseniz, istediyim doğru yolu bulursunuz var Yani bu rivayeti kim yapmıştır? Tarihi, imnadî ve ondan başka alemlerde de yapmıştır diyor. Vakale İbn-u Dakiqinil-iidu fi akideti, dakik-el-iid, akides, akidesinde, akide isimlerse de, demiştir ki وَمَا نُقِلَ fi ma شَجَرَا فَيْنَهُمْ Yani onların arasında bir tartışmaların olduğu, bir takım rahatsızlık verici olaylarına dair aktarılan şeyler vehtelefu fihi, yani aralarındaki fikir anlaşmazlıklarına ilgilenen, nakledilen şeyler, teminhu, bunlar arasında ma huve yani yanlış olan şeyler vardır, doğru olmayan şeyler ve yalan olan şeyler vardır, felâ yurtefetü ileyhim, dolayısıyla bunlara itibar edilmez, bunlar önemsenmez, dikkat alınmaz. Ve mekana sahih. Er, bu, bu diye tararız. Toru olan var ise, evvalla davılan has. Yani bunu hayra yorarız. Yani onlara da, e, güzel bir şekilde yaparız. Diyen ne aleyh. Çünkü onları ölmek, in Allahı saliham. Yani Allah onları ölmüştür. Dolayısıyla bize de yakışan Allah ödüyken kimseler hakkında kötü konuşmamaktır. Onları da hayırla yadır. وَمَا نُقِلَ مِنَ الْتَلَامِ الْلَاحِي مُحْتَبِدُ الْلِكْرَو۪يلِ Yani bununla ilişkini takledilen bir takım şeyler, yani bunların birçok yorum yolu vardır. Yorumlanabilir farklı şekillerde. وَالْمَشْكُقُ وَالْلَوْهُمُ لَا يُبْدِلُ الْمُحَقَّ وَالْمَالِوَىٰ Yani sonuçta şüpheli olan, tamam mı? Şeyler, yani gerçek olan, bilineni ortadan kaldırmaz. Halde bu nokta, yani bu noktada şunu söyleyelim. Ve Kale Şafi'i Yani İmam Şafi demiştir ki, tilke dime'u ahharallahu ey minha. Yani ortada bir sıkıntı var, bir kan var. Allah bizim elimizi bunlardan temizlemiştir. Yani biz konuşarak, yani bunları konuşarak dilimizi kirletmeyiz. resûl ile Ahmed, Ahmed bin Hanber'i bahsediyorum diye düşünüyorum. An emri Ali'in ve Aişe'de radıyallahu anhuma. Ee, şimdi Ahmet, Ahmet bin Hanber'e sorulduğu zaman, Hazreti Ali ile Hazreti Aişe arasındaki durum, yani o tartışma, kavga, savaş sorulduğu zaman dedi ki, birki ummet kathelet leha. Yani onlar geçmişte yani e, geçmişteki yaşayanlardı leha ma kesabet. Yani onların yaptıkları onlara böyle kuma Sizin yaptıklarını sizdir. Tam yani onlar kendi hesaplarını zaten verecekti. Siz de kendi hesabınızı Onların yaptıklarından size ahirette sorulmayacak. Yani e, aslında yani satır aralarında neyin ima yettiği belli. Yani sonuçta e, şu imayı da görüyoruz yani. Evet yani bir, böyle bir e, temize çıkarma gayreti var. Ama bunun yanında da yani onlar da insandılar. Onlar da bir takım. Hata yaptılar, evet. Yani bunu böyle görmek lazım. Ama bunu dillendirmek de çok doğru değildir. Niye? Ya yani bu insanlar tamam mı? Müslümanların iyi Yani bu daveti sonraki nesillere aktaran en önemli nesildir. Yani bu teylerinden dolayı, bu işlemlerinden dolayı, bu yolda ortaya koyduklarından dolayı hürmeten Bunları dile getirmemek lazım şeklinde bir yoruma vardıklarını söyleyebiliriz. Yani bu olayın bütünü dikkate alındı. Son olarak, فقال أبو حنيفة رضي الله عنه Ebu Hanife'nin, Allah razı olsun, Ebu Hanife'nin, söylenir, <gülüyor> لَمْ لَعَلِيُّ Yani eğer Hz. Ali olmasaydı, لَمْ نَعْرِفْا اَسْهِرَةَ فِي الْخَوَارِيُ yani haricilerin nasıl adamlar olduklarını bilmezlik, tanıyamazdık. Bu konuyu da bitiriyor. Evet arkadaşlar şimdi diğer bir konuya geçiyoruz. Büyük günah meselesi. El kebiretu la tuhricul mü'mine anil iman. Büyük günah mümini imandan çıkarmaz. Evet ekflet mes. Biddan minnuni bu mükeffil e, fiilindeki nun. Bunun bu nunun ya yani ötreli okunması ve kesil fai, fa harfininde tesran okunması. Mukhaffefe nev muşedde. Yani böyle şeddeli veya şeddiz okunması. E, yani bu şekilde okunabiliyor. E yani la nünsib ile küfre yani biz eee küfre nispet etmeyiz tamam ya onlar kafir oldu demeyiz kim riskliman bir binlerce zulubi yani bir müslümanın günahından dolayı tekfir etmeyiz yani ne demek bizden bir mineden bir ey bir tek bir masiyet yani bir günah işledi diye hünke kenet kebira bu büyük günah olsa bile. Ey yani ne demek? Demedi tekfirü'l havaridu murtekebü'l kebireti. Yani haricilerin büyük günah işleyen kimseyi tekfir ettiği gibi biz de tekfir etmeyiz. Hangi şartta izalem Haramı helal kılmadığı sürece. Yani o işlediği büyük günahı helal olarak görmedik. Ey yani yani güzellem diye o günahın helal olduğuna inanmadır. Yani çünkü men istahalle masiyet. eğer bir kimse bir günahı helal olarak görürse ise Hürmet veya bir delilin kat'i yani nasıl günah yani onun haramlığı kat'i bir delille sabit açıkça ortada. yani bu günah diye ee, eğer bir kimse bunu helal olarak düşünüyorsa o vakar o karf. anhu ismeli iman yani bir günah işledi diye bir müminden İman ismini düşürmeyiz. Yani esma ve ahkam konuları. Bunların yani ahiret halleriyle ilişkili. Yani iman, küfür bunlar nedir? Birer isimdir. Ahiretteki konumları gösteren bunların hükümleri nedir? Örneğin iman hükmü yani ahkam dediğimiz ismi cennetlik olmak. ki nedir? Cehennemlik olmak. Terminoloji bu şekilde oluyor. Ey yani ve nuzila ne demek? Ey anil Yani bir Müslüman'dan düşürmeyiz. Bir sebebi, yani büyük, büyük günah işlemesi nedeniyle vasfel iman. İman vasfını, iman niteliğini düşürmeyiz. Kema yaquluhul mütezil. Yani mütezillerin düşündüğü gibi iddia ettiği gibi veya o görüşte olduğu gibi biz büyük bir günah işleyiyoruz. Ben bir Müslüman'dan e, iman ismini düşünmeyiz. Hayfiz zehabu ila. Şimdi mütezillerin görüşü şekildedir. Enle mürtediklerde birer bir büyük günah işleyen. Ha? Yaçlıc anil imani imandan çıkar, velayet kulu fil küfri küfre girmez. Mütezerrim görüşü müdür? ne <gülüyor> burada ispat ederler, ortaya koyarlar. Ne koyarlar? El menzilete beyne küfür <gülüyor> ve iman. Yani küfür ve iman arasında üçüncü bir konum ortaya koyarlar. Ee, ma ittifakihim lil diyor yani haricilerle ortak bir noktaları vardır. Nedir o? Ala en. Şu noktada sayr kebire ve muhalifun Yani büyük günah istedim. kimse beğenmemedir. Burada aynı fakat yani haricilerde iki şey var. Ya kafir diyor. Ya... Ama Mutezile ne yapıyor? Üçüncü bir konu ortaya koyuyor. Diyor ki bu, bu da nedir? fasıktır diye söyleyecek biraz. Yani kullandıkları kavram o. Ve amma ma Hasan Basri de sanki fasık olarak nitelendiriyordu değil yok mi? Yok onun. Bir zamanlar münafık dediği söylenir. Ha doğru tamam münafık. Evet. Ha, ha işte o görüşüne döndürü şey söyle. Kaynaklar rivayet öyle ve amma ma ruvi an ebi hanife rahimallahu ebi ani rivayet edildiğine göre أنه قال له من Cehme şöyle söyledi ifade edelim. şöyle söyledi rivayet edildi ihruç kafir benden uzaklaş ey kafir ya bu söz diyor fe mahmul teşbih yani bu bir teşbih cinsinden yorumlanması gereken bir şeydir. Sümme bi imam imami Ya yani sonuçta imam e, konuyu açtığında hala nefki tebfir-i erberdil min ehlil kıble yani imamın konuyu aç, açmasına bakılınca genel düşüncesine bakılınca buradan çıkan şey nedir? ehli kıbleden günahkar olanlar, olanlar tekfir edilmez. Tamam, temel ilke bu duydu. <gülüyor> Velev min ehlil bidat. İsterse bidat ehli olsun. Yani isterse işte ne diyelim? E, ya ehli sünnet gibi olmasın. Bidat ehli olsun. Ehli kıble ise yani günah işleyen bir kinte e, tekfir edilmez. Delalete ala, yani bu konuda delil olarak getirilen şey, anne sebbeş şeyhayn, yani e, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer'e söylülmesi meselesi. E, veya onun hakkında daha nazik bir ifade, diye söyleyelim, konuşulması, konuşulmasını düşünün diyor. Neyse bir küft. Yani bu küfür değildir kema sahahu abu şükr salimi fi temhidi yani abu şükr saliminin tevhid isimlikte onda asiyetti gibi ve zalik adamın süguti mabnahu yani yani bu şey tam olarak doğuracak tamam mı küfre hükmetmeyi sağlayacak esas kök şeyin olmamasından ve Adem'in manası yani bu mananın yani tam yüzde yüz işte bu yani bu küfürdür diyebileceğimiz bir mananın gerçekleşmemesi ortaya çıkmaması nedeniyle. Fe yani bir Müslüman hakkında kötü konuşmak fıskun yani günahtır. fasıktır. كَمَا fi hadisin تَابِتُمْ Yani hadiste geçtiği üzere, sabit olduğu üzere. O zaman diyor, فَا وَحِينَ اِذْنُ Burada ilkesel bakmak lazım diye bir çerçeveyi ifade etmeye çalışacak. O zaman diyor, يَسْتَوِسْ شَيْحَانُ وَغَيْرُهُمَّ فِي fiha فَقُمْ Bu hüküme göre, yani ister Hazreti Abbekir, ister Hz. Tümel olsun veya başka bir müşüme olsun. Hüküm olarak hepsi eşittir. Veli enne bu. Çünkü levh ya de var sayılsa enne ahada birisi katal el şeyh vel haseniydi bi vasfü'l cem'i yani böyle zemin-i telila işte yani iki şeyh deyince Hazreti Ebu Hazreti Hz. Melikas yani Hasan-i İmle kast Yani kastediyorlardır. Ya muhtemelen Hazreti Hasan-ı Hazreti Hüseyin olabiliyor ama net bir şey söylemeyeyim. Yani bu durum la يُخْرِجُ عَنْ كَوْنِي مُسْلِمَنْ اِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ Ehli sünnete göre bu kişiyi Müslüman olmaktan çıkarmaz. وَمِنَ الْمَعْلُونَ Elinden şudur ki اَنَّ السَّبْبَ دُونَ الْقَدِّي Yani ee, sövmek tam sövmek veya yani kötü konuşmak e, şey değildir, öldürmek değildir. Nam nam istehalla, farklı ifade ediyor. Evet, eğer bu esep evil gatla yani bu kötü konuşmayı, sövmeyi, öldürmeyi helal görürsen, anlatabildim mi? Yani. Yani onu öldürmek helal bir şeydir deriz. Yani veya buna söylemek helal bir şey derse o <gülüyor> لِعْلِهِ Kesinlikle yani şüphesiz o kafir olur. Yukarıda da اِذَا لَمْ يَسْتَحِلْ لِيهَا'da belirttiği mantıktan hareket gösteriyor. وَالَعْوَ <gülüyor> عَلَى تَقْبِيرِ سُقُود۪ي فِي الْحَدِيثِ Yani e, yani hadiste de sukut bulduğu üzere geçtiği üzere debu in you have burada ne gerekiyor? yorumlanması gerekir evli hadisi yani şu hadise binaen bakıyor açı gerekir men salatlerde mütaammidir yani namazı bile bile terk eden fakat kâfir yani eee gibi. yani burada yorumlamak gerekir yani bir anlamda burada mütaammide ne yönelir işte onu helal görüyor şey, yorum. Ben hasim. itibariyle, annel fıskat ve yani fasık günahlar, la yuzi dun imana, imanı ortada kaldırmaz yani feyasiru kafir, yani kişiyi kafir kılacak şekilde iman ortadan kaldırmaz. ve la vasıtafe yani böyle bunun arasında da bir ne diyelim ilişki şey yok. yani bunu böyle, böyle kılacak bir araç da yok. ve keze el bitata, el bitata, el bitata şöyle la tuzirim iman, vallim ma'li yani imanı ve ma'li kattırmaz mesela inkâr-ı mutazile va bilâ yani mutazile Allah sıfatlarını inkâr ediyor. Eee onları ee, müminceller aramayız. Ve i̇şte, hal ta'fali ibad. Ne diyorlar işte? Yani, kullar kendi fiilini yapar. Dedikleri için veya ve veya, ee, veya işte bunu kabul etmedikleri diyor. yani kulların fiilleri Allah tarafından yaratılıyor tezini kabul etmedikleri ve cevazü <gülüyor> ahirette Allah'ın görünmesinin imkanını kabul etmedikleri. Için. Bu tezleri tamam mı? mümin eee merdi değildir diyebiliriz. Ben <gülüyor> ala delan da ben din ala. bunlar neye dayanmaktadır? Çünkü bunlar yorum yorumdur. Yani bir yorumundan ötürü belki ki biz kabul etmeyelim, biz o kimseleri tamam mı mümin değildir diye söyleyemeyiz. Ve lew ke'ne Yani bir ne diyelim, bozgunculuk çıkarmak üzere olsa bile ama şunlar hariçtir. Mesela Allah'a cisimleşmek bu hariç bu. Ve inkar inallahi ilcüziyat. Allah cüzileri bilmez demek. Bunlar açıktır. Ama bunun dışında yoruma dayalı olan şeylerde tutukta yani bu insanlar mümin değildir demek ilkesel açıdan doğru değildir. Vesenne Yekfuru kuru bihima bihima dediğine işte Allah bilir der. Allah dilediği bilir. Bilmez demek. Bir izmay izma bunlar nedir? Bir reyin izahi tartışmasız ye kuru yani bu kişi girmiş olur. Ve fi şarh al-akadi şerh al-akadi eee geçtiği üzerinde Kesap, o Sahaba ve Fatınamı fi. Yani sahabe hakkında kötü konuşulması, ne bileyim, e, onlara onların lanetlenmesi. İncan eğer gerçekleşmiş ise, mima yukaliful edilelqa'id. Nasıl gerçekleşiyor? Yani kat'î kesin, delillerin muhalif olacak şekilde gerçekleşmesin bize. Fekuf, bunlar küfürdür. Ne gibi? Tekal fi Âisete radiyallahu ta'ala anı. Mesela Hz. Ayşe'ye iftira atılması gibi. Yani kat'î delillerle net diyor yani sonuçta. Daha önce de bir önceki ifade etmiş Allah diye hepsini diyor. Yani Allah'ın övdüğü bir kimseyi siz tutup böyle ileri geri konuşamazsınız diyor. İşte o e, olayın, yani bu açıklamaların arka tarafını düşünerek e, bakım bekle. Ve illa, yok eğer böyle açık, kat'i bir delil yoksa yani e, bu, buradaki kötü konuşma, evet bu da güzel değildir ama buna ne deriz diyor, küfür demeyiz, fe bidat, idat deriz ve fıskum, fasıklık deriz, fasıklık olarak incelenir. Ve hâzâ, işte bu bağlam e, asrihun minel allâmeti, allâmed, allâmeni allâmeni işte allâmeni yaptığı bir namadır. Enne, allâmeni yaptığı bir namadır. Enne sevket şirheyni, Hz. El-Bekir, Hz. Ömer hakkında ileri geri konuşmak. ليس كفر عند العامد yani genele göre genel ulemanın ulemanın genel kanaatine göre küfür değildir. Bu makale sonra da şöyle der. E, yani buradaki şerhle kattı, tafsirinin şerhle kat. Eee de o. Bu makale sonra der ki ve bir cümleti genel itibariyle lem yuqal min selef el müştehidina ve el alimain yani müştehid selef e, bilginlerimizden salih alimlerimizden nakledilmemiştir. el la'nu ala muaviye ve adrabi yani muaviye ve benzerleri yani bunlara lanet edilir şeklinde bir görüş nakledilmedi. li'anna gayet amdi onların durumu nedir? El-Bagyu. İsyankarlıktır. İsyanen. Vel-Hurucu imamil Meşru devlet başkanına baş kaldır. Ondan durum budur. ve hüve Bu da lanetlemeyi gerektirmez. Hatta zükre fil ve-gayri. Yani hulâsa isimler ve diğerlerinde zikredilmiştir. Zibredil, zibredil, Ennahu la yanbagil lanu aleyhi. Yani onlara lanetleme gerekmez. Ve al-haccaci haccaç zalime delalet gerekmez. Li ennen sallallahu aleyhi ve sellem Çünkü Hazreti Peygamber lanetlemeyi yasak <gülüyor> ee, وَمَنْ كان, e, Min مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ yani şimdi ehli kıbleden birinin lanetlenmesi meselesine gelince وَمَنْ نُقِلَا نَقْلَدِنَا men لَعْنَهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ yani Hz. Peygamber'in bazı ehli kıbleye ilişkin e, lanetlediğine dair bir takım rivayet edilen şeylere gelince فَلِمَا يَعْلَمُ مِنْ اَحْوَالِ الْنَاسِ Yani o işte insanların durumlarını iyi biliyor. مِمَّا لَا يَعْلَمُوا Yani başka hiç kimsenin bilemeyeceği şekilde iyi biliyor. Yani, kesin net bir bilgisi var. فَلَعَلَّهُ بِكَانَ belki Yani o lanet dediği kimse ya yani esasında münafık biz bilemiyoruz. اَوْ عَلِمَا veya Biliyordu ki yani, o kafir olarak bölünmüştü belki. Yani Müslüman mezarlığında bölünmüştü ama yani Hazreti Ömer onun ne olduğunu biliyordu. Yani, yani buna, on, buna dair gelen bu yani, rivayette bu şekilde yorumlandı. Yani, Gâle dedi ki Vâbâdûr'un ı ı ı ı ı yani bazıları e, bu lanetlerden olabileceğini söylüyorlar. Nima ene huş ve bittin kefa rahimler temara bir katkı Hüseyin. Yani Hüseyin'in e, zaman şeklinde farklı yorumlar olduğunu burada ne yapıyor? İmtihan. Ve la yakfa. Ma'fi ف۪ي Şimdi e, yani bu nakledilen şeyde bizi değildir diyor. حَيْثُنْ تَبْحَمَ Yani burada bir karartma olabilir. ثُمَّ تَعْلِيلُهُ Ne diyelim yani bunun illetlendirilmesi. يَحْتَبْ اِلَى اِذْتَتِ اَمْرِهِ حَتَّىٓكِ yani her şey önce, yani Yezid'in, yani Hazreti Hüseyin'in katledilmesi, hem yüzde yüz net bir şekilde ispatlanması gerektiğini. Hümmet, terattebe aleyhi kufle, yani ondan sonra yani küfrüne, yani küflü ilişkin bir şey söylene, ilk önce bunun net yüzde yüz bir şekilde ortaya konması gerektiğini. Yani sonuçta tarihe bir karartma da olabilir, şimdi e, tam yüzde yüz bunu söylemek mümkün değildir. وَكِلَاهُمَا مَمْدُ Her ikisi de yani bunlar yasaklanmış. Fakat hâlâ hüccetüb-i İslami fil İmam Gazali ihya'da der ki, فَيْنْ قِيْلَى şöyle sorulur ki, El yecucu, yezid, yani yezid lanetlemesi, faizmesi. Bir kevnihi, gâtile füseyi, eûn, veya gâtile füseyi, eûn temarabî, yani Hz. Hüseyin'in katil olması veya bunun emretmesi itibariyle yezîd hakkında lanetleme, faizm. Bu soruya şöyle cevap vereyim. Haza mimman lem yefas. Yani ya özü itibariyle yüzde yüz e, sabit bir gerçek olan şeylerden değil. Dolayısıyla fela yecûzu en yuqala fetelehu ev kamara bihi fadlanan yani lanetlemler bir tarafa e, yani şöyle demek taiz değil. Yani onu öldürdü ve onu öldürme öldürdü demek caiz değil diyor yani bırakın da hani veliyen çünkü la ye cuzu nisbetu muslimin ila kebira yani bir müslümanın e, büyük günah ispet edilmesi yani ona büyük günah yıaftalamasının yapılması caiz değildir min gairi tahkik. Yani e, kesin net bir bilgi olmaksızın bir Müslümana büyük günah edilmez. Ben la yecuzu ertesi yani şüpheli. Ben yukarı şöyle derdim. Enne inne mujrim qatala Aliye. İşte İbni Bülcem, Ali öldürdü. Ve la ebdu'l-dua Umara. Luhlu, öldürdü. lem Yani Bununla ilişkili gelen bilgiler mütevakir derecesinde bilmiş bulmuş bilgiler değil. Vela yecuzu en yurma bir muslim en yurma muslimun bir fiskın ve kuflin min gayli takirin yani araştırılmadan edilmeden kesin net bir bilgiye ulaşılmadan yani bir yani Müslümanın fıstı fücuruna veya küfrüne e, hükmedilmez, bu noktada atılıp tutulmaz, bu caiz değildir. E, Hocam, ve alel ale cümleti genel... Hocam, metni alet. kaydırabilir miyiz? Evet. E, ve alel cümleti nefkü lanil eşkâsi hatar. Yani diyor ki, yani bu konu tehlikeli bir konu. Yani ee, çok bilindik bir şahsiyet bile olsa birisi. Yani direkt işte bu küfre girmiştir. Kavre olmuştur demek. Çok tehlikeli bir konu diyor hatanın. dolayısıyla kaçınmak gerekiyor böyle bir şey söylemek. Ve la hatere fi sukuti annani iblise. Yani bak örneğin fadlan an yani bırakın başkasını ee, yani şeytanın lanetlenmesi bile çürüt etmekte herhangi bir şey yoktur, sıkıntı yoktur. Yani olay şuraya geçti. Yani ya yani bu şeyler, e, hassas konular e, dolayısıyla laf ağızdan bir kere çıkar. Yani böyle yüzde yüz net bir bilgiye yakine sahip olunacak ki, e, ondan sonra ancak bir şey söylenebilir. ya bu bir insan için de mümkün değildir. En iyisi bu konuda konuşmamak diye bağlı. Ve li an al amr bil bıktıl huseyni la yuğbul kufra. Hüseyin'in öldürülmesini, Hz Hüseyin'in öldürülmesini emretmek, küfrü gerektirmez. <gülüyor> ee, fe inne, fe, inna, fe inna mi diyelim burayı? fakin kütle, gairel yani fakin sünneti ve cemaat. Peygamberler dışında birisinin öldürülmesi, endalı sünnete göre nedir büyük bir günahtır. Büyük günahtır. Yani küfür değildir. Diyor. İlla şu yolla olmaması en yakına müstahip. Ee, yani bunun helal görülmemesi şartıyla. Eğer yani bu helaldir. Yani bir insanı öldürmek büyük günah. Yok yok bu günah değildir. Bu helal bir şeydir. Şeyi olmadığı müddetçe yani bu Türk yani bu gerektiren şey değildir. Umuyorum anlaşılıyor arkadaşlar metni yansıtabiliyorum diye umuyorum. Ve huve yani haddi zatında gayrimuhtasim bil bir ve na'l. Yani bu sadece Hazret Hüseyin ve onun gibi önde gelen insanlara has bir durum da değildir. Yani bu bütün insanlar için geçerli olan bir husustur. Ma annel istihlale emrun la yattalü aleyhi illa zülcelal. Yani arkadaşlar yani bu bir şeyin helal olmadığı durum, yani bunu ancak Allah yani bunu hiçbir kul bilemez. Dolayısıyla yani bir şeyi helal, yani bir, bir büyük günahı yani öldürme fiilini, yani birinin öldürülmesini helal görmek. Yani bu, bu, bu yani bir ilahlık iddia etmek gibi bir şeydir. Yani bu çok... Ciddi, sıkıntılı bir şeydir. İyi eser. Evet eleştirilir ayrı mesele ama bu küfürdür demek her kelime. Ve inna ma ancak yani onun e, öldürülmesi Nadiru katli Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir'in öldürülmesi gibidir. Amma ma tefawva fihi bazı cehalet min yani bazı işte cahiller böyle ileri geri işte konuşuyorlar. Ne gibi işte Hüseyin'e kana bagiyan. Hazreti Hüseyin böyle isyankardı şeklinde bu tür ileri geri konuşanları da itibaret etmemek. Ve Batı'nın indi sünnet vel cemaat. Bu yani el-sünnet el-sünnet e yanlış bir şeydir. Ya işte yani şöyle bazı de diyorse işte, Hazreti Hüseyin Meşru idare işte gezinin idaresiydi ona isyan etti. o yüzden öldürüldü falan e, bu cahillerin söyleyeceği diyor el yani sünnetin bir şey değil diye ifade ediyor şu e, sayfa başına gelip bırakalım isterseniz arkadaşlar sayfa yaraladık burada tamamdır hocam ma sonra dedi ki diyor sonra dedi ki vatfaku ayla cevazilani ayla men lo sonra işte onu öldürenler öldürenlerin lanetlenmesinin cevazı konusunda ittifak et Ev Emarabi onu emreden der hakkı Ev Ejazahu bunu caiz gören Ev Radiyabi Buna razı olanlar, fefihi bahtı. Şimdi bu, bu konuyu araştırmak gerekir. Bak bazı nakiller yapıyor, yani o yaptığı bazı nakd ettiği kimseler de eleştiriyor. Burada dikkat ediyorsanız. لِأَنَّهُ مَعْ yani بِذَاهِرِهِ zahiri itibarıyla şuna şununla çelişkildir. لِمَ قَدَّمَهُ مِنْ دَيَانِ الْخِلَافِ Yani bu buradaki hilafın açıklanması var. Ben de söylediğim hilafına şey, bir durulur. Zıttına bir durulur. İn erade eee cevaz-ı la'n-ı icmaniyye. Yani er burada e, toptan genel bir lanetlenmenin imkanı caizini kastediyorsa bi'en yukale şu şekilde söylemek. Lanetullah ala katil-i Hüseyin. Yani Hüseyin'i katledene Lanet olsun. Evr-rıda rıza rızayı gösterene. Fela kelame fihi li kavlihi teala elâ lanetullahi le Yani e, Allah'ın laneti e, zalimlere olsun. Ve li kavli aleyhissalatu vesselamu. Hazret Peygamber'in sözüne Allahu Lanallahu akile riba ve mukilehu. İşte Allah ribayı yiyene de yedirene de lanet etsin gibi e, vesirru fihi yani burada incelik en zelike leysel lanen ala ahadin fil hafifetini yani öz itibariyle bile bir belirlenmiş bir şahsa yapılan lanetleme değildir. E, yani bir anlamda yani o niteliğe dair o niteliğe dair bir lanetleme bel hoca bel anil nehün an ilfiil ladi yeteredebil la biraz önce söylediğim şeyi söylüyorum yani laneti gerektirecek bir fiili neh etmek amacıyla söylenen bir şey başka ve beyan ve beyanı de yani onun kötülüğünü açıklayan wenji babii ve onun bitirilmesi gerektiğini ifade eden ba'da e, failuhu yani bunu yapan bir kimse an rahmetillahi teala ve şefaati resul yani Allah'ın rahmetinden uzak kalsın e, peygamber elçisinin şefaatinden uzak kalsın anlamındadır. Yani niteliğe dair zikaret. ve ineradın cevazı lani şahsiyye yani eğer burada birebir, bu şahkas bir şahsı kast ediyorsa, yani bu, bu kişinin lanetlenmesini kast ediyorsa فَكَدْ تَكَدَّمْ عَدَمُ cevaziyi daha önce açıkçası bunun e, caiz olmadığı geçmiştir diyor. Bile ihtilaf. Bu konuda ihtilaf yoktur diyor. فَادْلَنَا اِتْتِفَقِ yani, yani, yani ihtilaf olmaksızın yani bu değil. فُمَّ qala bir tarihtir muhakemet yani muhakeme karşılaştırma yoluyla filme kadi bu gö bu görüşte dedi ki diyor, vel hak doğru olan in radia yezidun bir katil eğer yezid Hz Hüseyin öldürülmesiyle öldürülmesinden e, razı oluyorsa ve stibşeri bizalike bununla seviniyorsa ee, ve ihaneti ehlen ehle beytin nebi aleyhissalatu vesselam ee, hazreti peygamberin ehli beytine hürmetsizlik e, yapıyorsa mimma tevatüre e, manahu yani manen tevatür olduğu şekliyle ve inkanet tafasilu ahada ahadan yani bunun ayrıntıları ahaddir yani mana itibariyle tevatür. Yani böyle kelimesi kelimesine gelmemiştir yani. O kelimeler farklılaşabiliyor. Bunlar ahad olan şeylerdir. Yani bütün ma bütün hepsini ifade ettiği mana tevatür şeklindedir. Fe nahnu la natawaqqafu şey. Yani burada tereddüt etmeyiz yani onun durumunda tereddüt etmeyiz. Bel fi imanihi yani lanetullahi aleyhi ve ala ensarihi ve ahvanih yani onun işte ona işte onun yardımcılarına ahvanesine lanet olsun deriz diyor yani bu şekilde de bu görüşü de ve la yekfa enne kavlehu vel hakk vel hakku diye başladığı cümlesi vade naklihi yani, el ittifak yani ittifakı naklettikten sonra leyse fî mahaldi yani bu yerinde olmamıştır diyor. mahal enne fî bi katlil hüseyin yani Hz. Hüseyin'in katledilmesine nesine izan et leyse bi kufri imâhâs-sabâkâ enne fî enne fî enne fî enne fî enne fî enne fî enne fî Açıklamıştır, yani bu helal görmeyle karıştırılmamalıdır. karıştırılmamasıdır. Felhuvve nedir bu? Açıkça bu bir fasıklıktır. وَهُرُجُنْ اَنِتَّعَةِ اِلَا الْاِسْيَانِ Yani iyiliği bırakıp günahlarla gitmektir. سُمَّا دَعْوَهُ Yani اِدَّا سَنَّهُ مِنْ مَا تَوَانَهُ Ne dedi işte, bunun manası tevatüret. Evet. Ma kısaca yani daha önce geçmişten ne oluyor yani. Bu tamam mı? Öz itibarla yüzde yüz bir gerçeklik olarak sabit olmuyor yani bu haber. Fatihler tabuptür derecesinde olmak. tarafa, Yani bunlar öz itibarla yani kesin netlikle sabit olmuş şeyler. Değil. Tümme pavluhu, sonra şu sözüne gelince, yani onların haptulumlar hakkında şey tereddüt etmez, belki iman ile, imanların noktasında, fakat ulime, mimmat, ettem, yani daha önce geçtiği üzere, bilinir ki ennehu yani böyle en, en ufak bir bile varsa, bu tür şeylerde, yani küfrüne hükmedilmez. Yani gene ya şimdi Müslümandır ama günahkar, çok büyük günahştırmış bir günahkar Müslüm, Müslümandır. وَلَمْ يَسْبِتْ anhu, Yani şu sabit olmamıştır. مَا يُخْرِجُوا عَنْ كَمْلِهِ مُؤْمِنًا Yani onun mü'min kimliğinden çıkaran bir şey e, sabit olmamıştır yüzde yüz. مَا اَنَّ الْاِسْتِحْلَالَ الْمُدَةِ Yani şimdi yani onun küflünü gerektiren e, durum, tamam yani e, durum emrun batiniyum yani bu la ya yalemuhu illallah yani bu Allah bilemeyecek bunun hükmünü verecek olan Allah'tır diyor. Şimdi insanların bu konuda kesin net bir bilgisi olmadı. Ya işte bilgileri işte yüzde doksan bile olsa tamam mı? olduğuna dair, böyle e, anlatmak istediğim manayı burada ifade ediyorum. %90 bile olsa %10 şüphe var. Türk bundan dolayı direkt kafir diyemedi. Bu kadar hassas bir konu. Yani direkt kafir diyebiliriz. %100 bir bilgi olması gerekir. Bunu da ancak Allah diyor. ve adamı yani e, işte bu ne diyelim tereddüt e, etmemes, ve vücudu et, yani böyle bir biret göstermesi e, tercüme muhede aklı ve adaleti yani aklın gerektirdiği sınırların dışına çıkmaktır. Yani acil davranmamaktır. E, ve kemal-i ilmihi ve cemali diyaneti yani kişinin e, ilminin olgunluğuyla davranmaması yani e, inancının güzelliğiyle davranmamak. Enler ibretli Yani sonuçta e, dikkat edilmesi gereken son, sonuç. Yani her şey sonuna gelir diyor. Buna da dikkat etmek gerekir diye ifade ediyor.